Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evinizde hiç dikış makinesi kullanmadan yapabileceğiniz maskeler hazırlayacağız. Bunlardan bir tanesi çocuklara özel olacak. Diğerleri de yetişkinler için olacak. O halde artık maskemizin yapımına geçelim. Öncelikle olarak bir kumaş parçamız var. Bu kumaş parçamızı çocuklar için olanı renkli olarak kullanacağız. Uzun kenarı 30 cm kısa kenarı da 20 cm olacak şekilde biz kestik parçamızı ve öncelikle olarak ikiye katladık ardından ters tarafı ön tarafa gelecek şekilde bir parmak kadar uçlarından kıvırdık ve ütüleyerek iz yerlerinin belli olmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi renkli tarafı içeride normal renksiz tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladıktan sonra bir pile veriyoruz. Pileyi de gördüğünüz gibi ufak bir şekilde kıvırarak veriyoruz ve ardından ütüyle geçiyoruz. Şimdi ikinci pilemizi veriyoruz. 1 santim kadar katladığımızda kumaşın üzerine alıyoruz ve ütüyle bolca ütüleyerek gördüğünüz gibi iz yerlerini belli olmasını sağlıyoruz. Pileli yerlerini ütüledikten sonra yine pilemizin 1 santim olacak kadarıyla, Kıvırıyoruz ve diğer kumaşın üzerine seriyoruz. Aynı zamanda ütüyle geçerek yine pilenin sağlam bir şekilde oraya sabitlenmesini sağlıyoruz. Son olarak maskemizin şimdi ip bölümünü takmaya geliyor. 10 santimlik bir lastiğimiz var. Bunu C şeklinde renkli olan tarafa bırakıyoruz. Ve ardından pilelerle birlikte bu lastiği iç tarafta olacak şekilde dikiyoruz. Kumaşımızın iki tarafında diktikten sonra lastikleri içeride kalacak şekilde olduğu için şimdi ters tarafı çeviriyoruz. Yani kullanılacak tarafı. Gördüğünüz gibi çok pratik olarak yapabileceğiniz bir çocuklar için maske. Şimdi de büyükler için olana geçelim. Büyükler için olan da biraz daha büyük bir kumaş tercih edeceğiz. Bu sefer 40'a 20 olan bir kumaş tercih edeceğiz. Eni 40 cm olacak. Boyu da 20 cm olacak. Kumaşımızı ikiye katlıyoruz yine aynı şekilde ve uçlarını birer santim olacak şekilde dışarıya doğru katlıyoruz ve ardından bir ütü yardımıyla izlerinin yerleri belli olması için ütüyle geçiyoruz. Ütü işlemi bittikten sonra şimdi playı vermek için son kısmı alıyoruz ve bir santim kadar katlayıp Diğer kumaşın üzerine seriyoruz. Bu şekilde yine bir pile oluşturmayı sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 cm kalınlığında bir pilemiz oluştu. Ve ütüleyerek yerinin belli olmasını sağlıyoruz. Ardından ikinci katımız pilemizi de veriyoruz. Son olarak artık maskemize 3. pilemizi de veriyoruz. Yine yerleri belli olması için sıcak bir ütü geçiyoruz ardından bir 10 santim kadar olan lastiğimizi C şeklinde olacak şekilde içeride kalıyor ve ardından elimizle dikiş makinesi kullanmadan dikmeye başlıyoruz Maskemizin dikim aşamasından sonra tersi bu şekilde gözüküyor. Artık düzünü çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi pileleri hiçbir zaman kaybolmuyor. Çok rahat bir şekilde yıkayabileceğiniz ve sürekli olarak kullanabileceğiniz. Hem büyükler için hem de küçükler için bugün bir maske yaptık. Evinizde dikiş makinesi kullanmadan çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir maske oldu. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.